Merhaba, bir teknik destek videomuzla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere filament yüklemeden bahsedeceğiz. Yüksek kalite baskılar almayı sürdürebilmemiz ve özellikle uzun süreli baskılarda problem yaşamamız için filament yükleme sırasında dikkat etmemiz gereken bazı ince noktalar vardır. Gelin bu noktaları beraber inceleyelim. Filament yüklemeye başlamadan önce ilk yapmamız gereken şey filament sarımını kontrol etmektir. Filament sarımında filamentin birbiri üzerinden geçmediğine veya uzun süreli baskılarda sıkışıklığa seviyet vermeyeceğinden emin olmamız gerekir. Filamenti kontrol ettikten sonra yapmamız gereken şey filamentin ucunu yerinden çıkarmak ve toolboxımız içerisinden çıkan yan ile 45 derecelik açıyla kesmektir. 45 derecelik açıyla kestiğimiz filamenti filament tutucuya yerleştirip kalavuz borusundan içeriye itiyoruz. Filament yükleme işleminden önce dikkat etmemiz gereken diğer bir önemli konuysa Filamentin aşağıdan yukarıya doğru ilerlemesi. Filamentimiz yukarıdan gelecek olursa uzun söyle baskılarda kırılmaya açık hale gelmektedir. Kılavuz borusunun ucundan çıkana kadar bu işleme devam ediyoruz. Filamenti yerine yerleştirdikten sonra ana ekran üzerinden ayarlar, filament ayarları, yükle ve yüklemek istediğimiz materyalin cinsini tıklayarak yükleme işlemine geçiyoruz. Filament yükleme uyarı sesini duyduktan sonra filamenti yuvasına yerleştiriyoruz. Burada filamentin yuvaya doğru bir şekilde yerleştiğinden emin oluyoruz. Ardından ekran üzerinden ileri tuşuna basarak dişilerin dönmesini takip ediyoruz. Burada dişiler dönmeye başladıktan sonra filamenti sıkıca tutuyoruz. Filamenti tuttuğumuzda dişiler filamenti içeriye doğru çekmeye devam ediyorsa doğru filament yükleme işlemini gerçekleştirmişiz demektir. Her filament yükleme işleminde Nozle'dan belli bir miktar filament akışı olduğunu gözlemleriz. Bu akışın olmadığı durumlarda nozul tıkanmış demektir. Nozul tıkanıklığı konusunda ZAXE teknik destek videosundan problemi çözümünü öğrenebilirsiniz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını ZAXE YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca ZAXE hakkındaki tüm gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.